Sans peur, un peu pardon, à faire le bien. Parole du Seigneur. Amen. Dünyada nüfus sayımı yapılması emreden bir ferman çıktı. Bu ilk sayım Kir Kirinius'un Suriye Valiliği döneminde yapıldı. Herkes sayıma katılmak için kendi şeyhini biliyordu. Yusuf da Davut ailesinden ve soyundan olduğu için Cevile'deki Nasdağ kentinden kalkıp Yahudiye'de Doğut'un kenti olan Bel-Dehem gitti. Hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte Sayı'ma katılacaktı. Orada bulundukları sırada Meryem'in doğurma vakti geldi. Biricik oğlunu dünyaya getirdi. Onu kundan sardı ve bir yemliğe yatırdı. Çünkü hamda onlar için yer yok. Aynı yörede sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin meleği onlara göründü ve Rabbin müceliği ışıkla onları sardı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara korkmayın dedi. İşte size tüm halk için büyük sevinç getirecek olan bir müjde veriyordu. Bugün sizin için Nabutun kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Size bir işaret veriyorum. Kundağa sarılmış, gemikte yatan, yeni doğmuş bir çocuk bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göklerden gelen sayısız bir topluluk belirdi. Allah'ı överek şöyle diyorlardı: Yüce göklerde Allah'a övgüler olsun ve yeryüzünde yiğin insanlara barış gelsin. Dilediğimiz bu kutsal sözleri çeşitli Rabbe'ye şükür Amin. şükürler olsun. Noel Bayramı mübarek oluşturmak için. Aramızda büyük sevgiyle Bedir Dimitri'yi Dimitri kabul edelim. Hoş geldiniz Peder. Bedir Dimitri, Matrik Bartolomeos Hazretleri'nin sevecen, varlığını temsil ediyor. Ve onun aracılığıyla sevgimizi Hürmetimizi Patrik Bartolomeus'tan bildirmek istiyoruz, onun için kula edelim. Aramızda bulunan Monsignor Arno, Papa Franciscus Hazretlerinin büyük elçisini yardımcısı olarak aramızda Monsignor kutluyor. Papa Franciscus onun aracılığıyla aramızda bulunuyor. Bakın ne kadar büyük ve e, anlamlı bir e, topluluk oluyoruz. Silesyen pederlerimiz, bu kutsal katedralimize hizmet eden peder Jacki, peder Joseph ve organında peder Nikola ve peder Simon. Onlar da bizimle beraber aykutluyorlar ve özel bir milletallık göstermemiz lazım. Çünkü bu kutsan yere hizmet veriyorlar, devamlı onlara Ve bizim cemaatimiz bu kilisede daha büyük. Çünkü televizyon aracılığıyla, saat 7 kanalı aracılığıyla birçok kardeşler bizimle beraber dua ediyorlar. Özellikle hasta olanlar ve kiliseden uzak olanlar için özel bir şekilde dua edebiliriz. Şimdi bu kutsal okumalarda, bu kutsal bir özel bir mesaj, özel bir öğreti kazanmaya çalışalım. Bu gece ne çocuklar için bir veri masalını, ne dediğini bir efsaneyi anıyoruz. Bu kutsal ayının başlangıcında Latince eski bilezgi olan Kalenda'yı dinledik. Kalenda, İsa'nın doğuşunu tarihte belli bir ana yerleştiren tarihi verileri sırasıyla anlatır. Bu ezgiyle İsa'nın doğuşunu bir efsane değil, dünyanın tarihini değiştiren gerçek ve tarih bir olay olduğunu tasdik etmiş olduk. Tarihin akışında geçen yılların Mesih'in doğuşundan itibaren sayılıyoruz. Çünkü onun gelişiyle her şey değişti onun gelişinden sonra hiçbir şey aynı kalmadı. Bu nedenle yeni bir yıl Rabbi Noel'i ile başlar. Aslında yılbaşı Noel kutlamalarını tamamlayan bir Hristiyan bayramıdır. 1 Ocak'ta kutlanılan Allah'ın ammesini Meryem görgenli ayline kadar sekiz gün boyunca Noel bayramını kutluyoruz. Bu nedenle Papa 10. 13. Gregorius yeni tahvimi düzenleyen Papa bunun için dünyadaki kullanılan takvim Gregoriel takvimi deniyor. Çünkü kullandığımız takvim Papa 13. Gregorius, 7 yıllık başlangıcını 1 Ocak olarak düzenledi. Zamanın tamamı ve bizim kendi hayatlarımızı Rabisan'ın çevresinde dönüyor. Allah'ın ebedi oğlu bizim kardeşimiz oldu ve konutunu aramızda kurdu. Beytler ve melekler çobanlara insanlık tarihinin en güzel haberi işte şu sözlerle verdi. <gülüyor> Korkmayın diyor dedik. Çünkü size bütün halk için büyük bir sevinç müjdeliyorum. Bugün Davut'un kendinde size bir kurtarıcı doğdu. O mesih Kardeşler bakın, Allah kendisini bizden biri kıldı. Bizden uzakla rat değil. Bizden biri olarak bizi kurtarmaya geldi. Peygamberlerin önceden bildirdiği tüm peygamberlikler işte bu kutsal gecede gerçekleşiyor. İsa'nın doğuşunda yaşayacağımız duyduğumuz şu söz yerine geldi. Bize bir çocuk doğacak, Peygamber diyor. Bize bir oğul verilecek, onun adı harika öğütçü, güçlü Allah, ebedi baba, selamet önderi olacak. Esenliği son bulmayacaktır. İsa'nın doğuşu dünyaya barış ve esenlik getirir. Onun hükümdarlığı barış ve adalet firanlığıdır. İşte bu yüzdenlemekler çobanlara şöyle diyor. Gönlendeki Yüce Allah'a güler olsun ve yeryüzünde inetli insanlara barış gelsin. Yaşadığımız bu zorlu günlerde bakınca sanki Rab dünyaya boşuna gelmiş gibi görünüyor. Kutsal Tedef Papa Francisco's Üçüncü Dünya Savaşı'nın çoktan başladığını söylüyor ve bizi uyarıyor. Bunun korkunç sonuçlarını hepimiz hissediyoruz. Savaş ve yer yeryüzünün pek çok yerinde hüküm sürüyor. Sadece Rusya ve Ukrayna'da değil, Suriye ve Irak'ta, Yemen ve Myanmar'da, Egyonya ve Eritre'de, Mali ve Kongo'da, İran ve Afganistan'da ve daha pek çok yerde. Selamet önderi olan Mesih'in adalet ve barış içinde hüküm sürmek için hüküm sürmek ister, isterdi ama insanın elleri adaletsizliği ve ölümü yer yüzünde ekmeye devam ediyor. Barış Allah'ın bir armağanıdır. Maalesef biz insanların barış dolu bir dünya inşa etme gücü yok. Bunu görüyoruz. Allah'ın yardımına ait ihtiyacımız vardır. Yalnız başımızayken gücümüz sadece kötülük yapmaya yetiyor. Oysa yaşaya Rabbin hüküm sürdüğü yerde barışın hüküm sürdüğü. Bu kutsal gecede şu mutlu haber kalbimizde yankılansın, kurtarıcımız doğdu. Barışın gönderi doğdu. İnsanlık tarihinin bu en güzel haberi alçan gönüllü çobanlara verildi. Meslisan'ın döneminde çobanlar toplumda en sonucu yere sahipti. Her zaman hayvanlarla iç içeydiler ve onları yalnız bırakamazlardı. Bu yüzden de mabede ve hiç onlara hiç gidemiyorlardı. Din konusunda canlılar, rahmet ye görevini yerine getiremiyorlardı. Bu sevinçli haber kurtarıcının doğuşu ilk önce onlara bildirildi. Çünkü Rab kaybolanlar ve değersiz sayılanlar için geldi. Bu çobanlar alçak gönüllülük içinde sürülerini başıboş bıraktılar. Beytlehem'deki bebeğe tapınmaya gittiler. İşte bu sadece alçak gönüllülerin ve gönül gözüyle görenlerin. Bir bebek gönüllü ...görünümündeki her şeye kadir Allah'ın yüzünü tanıyabileceği gösteriyor. Bu dünyanın yoksulluğunda Allah'ın sözü, bizim yoksulluğumuzu paylaşmak için bedel almaya devam ediyor. Hasta toplumumuzun toplumumuzu varoşlar, varoşlarında yoksulların ve dışlananların evlerinde, aksızlığa uğrayan ve borç yükü altında ezilen evlerde, Beyt yoksul mağarasında olduğu gibi Allah'ın zorlu zorlu bizim kardeşimiz oluyor. Günahla katılaşmış kalplerde, ümidini yitirmiş ve kimseye güvenemeyen derde ise Allah bizimle yani imanuel olmak için doğmaya devam edilir. Savunmasız çocuklarımız, inançsız ve yönünü kaybetmiş gençlerimiz, yalnız ve hayal kırıklığı içindeki yaşlılarımızın arasında, tam da burada kurtarıcımızla insan olarak doğmuyor. O, ümit ve yaşam vermeye geliyor. Kardeşlerim ünlü bir filosof Marty Haydeler yaşamının sonunda 20. yüzyılın başarısızlıklarıyla yüz yüze geldiğinde haykırttır. Bizi kurtarabilecek olan sadece bir Allah'tır. Noel Baygamı'nın çağrısının bu dramı içinde Allah'ın gerçekten bizi kurtarmak için geldiğini hatırlatıyor. Brothers and sisters, the best news of human history was announced by the angels to humble shepherds because Jesus comes for those who are lost and those who are considered nothing. In their humility, the shepherds leave their flock unattended and go to adore the child of Bethlehem. The shepherds show us that only humble people welcome the Almighty God, who became a child. Only those who are humble and who see with the eyes of the heart can recognize under the veil of a baby, the face of Almighty God. In the poverty of our world, the eternal Son of God continues to take flesh in order to share our poverty. In the caves of our diseased society, in the houses of the poor and outcasts, In families who suffer injustice and who are oppressed by death, there, as in the growth of Bethlehem, the Son of God becomes our brother. In hearts hardened by sin and disappointments, in those who have lost hope and do not trust anyone anymore, Jesus continues to be born here. In order to be the Emmanuel God with us. Among our helpless children in the midst of our young people in disbelief and our elderly who live in loneliness and disappointment, here the Redeemer of the human race continues to be heard to bring hope and life The angels of, at Bethlehem proclaimed to the shepherds glory to God in the highest and peace to people who are beloved by God. In spite of so much evil in the world, in spite of war and injustice, all of us are called to be angels of Bethlehem, messengers of the, the good news. Let us become bearers Of peace and love, bearers of hope and salvation, bearers of the Lord Jesus. sole night we will proclaim the profession of faith you can find it at page 16 on the booklet While we will proclaim the faith in the incarnation of the word of the lord we will need and adore, adore the mystery of incarnation şimdi bu kutsal da görkemli hacde büyük iman ikrarını beyan edeceğiz Kitapçıkta sayfa 17'de bu iman ikramını bulabilirsiniz. Beden alma gerçeğini ilan edeceğimiz zaman bu kutsal gizeme tapınacağız ve diz çökeceğiz. Sayfa 17 beraber söyleyelim. Biz tek Allah'a inanıyoruz. uçanlığı var, inanıyorum. Havarilerin inancına dayanan Katolik ve Uçanlılarının tek kiliseye inanıyorum. Günahların afirilmesi için tek ihrahtizi kabul ediyorum. Önülerin girilişini ve benim hayatım bekliyorum. Amin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın iyiliğini ve insanlara olan sevgisini gösterdiği bu kutsal gecede. Peder Allah ve onun sonsuz merhametine sığınarak hep birlikte dua edelim ve şöyle diyelim. Rab dua mızı